Günaydın. Günaydın. Sabah saat 5 çeyrek geçiyor. İzmir'den Adana'ya gidiyoruz. Havaalanındayız. Ee, çok detaylı bir plan yapamadık ama güzel bir liste aldık. Adana'lı yakın bir arkadaşımızdan. O listeyi takip etmeye çalışacağız. Gün başlıyor. Bakalım sabah saat 7.30'da orada olacağız. Evet. Ee, cumartesi tam gün oradayız. Pazar günde akşam 9'da dönüyoruz. Yine neredeyse tam gün orada oluyoruz. Bakalım bu iki günde neler yiyeceğiz, nereleri göreceğiz. Beraber gezeceğiz. Çok heyecanlıyız. Kiraladığımız aracı teslim aldık Saat 7.30 civarı kahvaltıya gidiyoruz Kahvaltıda ciğer yemeye karar verdik Ciğerci'de görüşürüz Ciğerciğe geldik, ee, bir porsiyon ciğer yedik, yanında da iki tane ayran içtik. Ee, bir porsiyon ciğerde toplam 8 tane şiş vardı. Ee, bunu iki kişi yedik ve ikimiz de doyduk. <gülüyor> Toplamda 37 lira para ödedik. Ee, fiyatın uygun olduğunu düşünüyoruz iki kişi için. Ve e, buraya puanımız 10 üzerinden 8. Merkez Park'a geldik. Arkamızda Sabancı Camii var. Burası tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir yermiş. Peyzajı falan çok güzel, bayağı da büyük bir yer. Çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Şimdi parkı dolaşıyoruz. Ay, teşekkür ederiz. Teşekkür ne koyuyorduk bunun içine ya? Bu ne oluyordu? Bu? Nişastadan lokma döküyoruz. Aha. Toz nişastadan lo, yani kaynatıyoruz, lokma oluyoruz. Aha. Lokmayı kesiyoruz alt tarafını. Aha. Bu. Tamam. Kudra şekeri. Üstündeki Tekrar rengi ağabey. Bu, Tekrar buz. Kudra şekeri. Ha, Bu rengi veren neydi? Rengi veren şey. Bici boyası. Ha bici boyası. Evet. Ha böyle bir, bir şey. Bir de gül suyu. Ha, ha. Gül, suyu. gül suyu. ha gül suyu. Gül suyu. Gül suyu. Bici ne abi? Bir bitki falan mı? Yok şey ya. Nişasta evet. lokması. Ha nişasta lokması. Ha abi, siz bici ona bici diyorsunuz. Evet. Bici anladım. bici diyoruz. Ha. ha anladım. Tamam abi, Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ, Sağ olasın. olasın. <Gülüyor> Lokmaya bici mi diyorlarmış? Ben öyle yani anladım. Ha nişasta lokmasına bici deniyoruz. Güzel bir şey öğrendik. Soğuk buz işte. Tatsız. Ama... Biraz gül suyu tadını alıyorsun. Hmm. Buzun soğukluğu var. Yani sıcakta gider bir şey. Gitmez mi? <gülüyor> Bana yine şey yaramaz. Kara elbası. Bizim hmm. orada da kara elbası yapıyorlar ya. Hmm. Aynen onun gibi. Onun gibi ama onun üstlerinde azından böyle pekmez falan dökülüyor ya. Ha ne bileyim, gül suyu daha yenmeyecek bir şey gelir Ama... Çok az var. Gülsü. Çok az gelmiyor mu? Sen çok mu gelmiyor? Hmm. Baksana bak, şöyle alırsan gelir. Şöyle almak Öyle almıyorsun. Hmm. Öyle alman lazım çünkü... şey Zaten öyle almasan da sonunda yiyeceksin. Aynen i̇şte. ama beni rahatsız etmiyor yani. Bak lokma da bu galiba. Ya zaten... Şunu şey yap bakayım. Bu ne ya? Şey gibi. Hani hüp hüp yapıyor diye de dedi bir tane. Araba iş Ay. Aa yemin ederim ondan. Valla? Valla. Hmm. Değişik bir şey bu. <gülüyor> o kadar. <gülüyor> Az önce Seyhan Nehri'nin kenarında bici bici yedikten sonra şimdi kalktık. Seyhan Nehri'ni izlemekti asıl amacımız ama e, bir çalışma varmış. Suyu boşaltmışlar. E, izleyemedik Yani kuruydu. O yüzden orayı da çekmedik. Şimdi Kazım Büfe'ye gidiyorum. Muzu sütüyle ünlü Kazım Büfe. Yoldayız. Yanımızda Merkez Park. Arkada Sabancı Camii. Devam. Aton değil mi? Çık. Ne düşünüyorsun? Hayatımda içtiğim en güzel şeylerden bir tanesi gerçekten. Bici bici <gülüyor> mi bu mu? İki de. <gülüyor> i̇ki de yani. Bir porsiyon 15 lira, bir porsiyonla şu iki bardak geliyor. Bir burçan eline bardak, bir de şu. Yani neredeyse 1 litre. Gerçekten çok lezzetli. Onu geliyor ya böyle. Şimdi Cihangir Kebap Kaburga'ya geldik. Burada Adana usulü lahmacun, Adana kebap Bir de buranın özel bir e, yemeği varmış. yüzlü kebap diye. Onu söyledik. E, gelsin bakalım nasıl. Merak ediyorum. Bekliyoruz. <gülüyor> Cihangir Kebap'ta lahmacunu çok beğendik. Lahmacunun içi Adana yaptık. Onu da çok beğendik. Ama 200'lü lahmacun diye bir şey söylemiştik. O olmasa da olurdu. Ee, onun yanında bir tık garson bizi kandırdı. Humus ister misiniz? Çiğ köfte ister misiniz? Diye. Onu da ekstra söylemiş olduk. Hiç olmasa olurdu. Yani toplamda 2 e, lahmacun geliyor bir porsiyonda e, bir adana kebap bir tane 200'lü kebap e, çiğ köfte humus e, 120 lira hesap tuttu daha az da tutabilirdi biz biraz düşünemeden sipariş ettik bu sefer şimdi de Seyhan Nehri'nin üstündeyiz Gençlik Köprüsü diye bir yerden geçiyoruz çok beğendik suyun rengi çok güzel karşımızda direkt bir park arabayı direkt geldiğimiz yöne park edip nehir kenarında istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz çok beğendik. Herkese gelene tavsiye ederiz. Çok tuzlu yedik. Şimdi sıra tatlıda da Yıldızoğlu Antakya künefecisi. Buraya geldik bakalım. Guanlayacağız Bu burayı da. Çok beğendik diye ikinciyi de söyledik. E, fiyatı 21 lira. Fıstıklı e, kaymaklı künefe. Puanımız da 10 üzerinden 9. Gerçekten çok lezzetli. Evet, Adana'da da olsanız her gün ciğer, et, şiş, kebap yenmiyor. Biz de baktık ne yiyebiliriz diye. Levent böreğin aslında Adana'dan e, tüm Türkiye'ye yayıldığını öğrendik. Şu önümüzdeki de ilk şubesiymiş. Şurada seyyar bir tezgahı var. Zaten bayağı da kalabalık. Şimdi börek yemeye geldik. <gülüyor> Çay isterim. Raket tarafı. Şu numara. Çekil numara. Bu peynirler mi? Bunlar karışık böyle kesti. 12 numara. bu kadar mı? Evet. Daha söyleyebiliriz istersen. Ben <gülüyor> bu kadar. Ha. 10 lira tuttu işte bu. 4 i̇yi tane, 3 mi? tane şey söyledim. 2 tane de kıyma lira Evet. Çok iyi değil mi? Bakın burası çok su der ama ortası var mı? Tamam. Evet. O işte su böyle iyi mi? Kafaltıyı yaptıktan sonra Ağaçaltı Tatlıcısı diye bir yer var. Halka Tatlısı meşhurmuş. Halka Tatlı aldık. Baraj kenarına geldik yine. Manzara yine mükemmel. Yol kenarına hemen arabanızı koyup şu görüntüde şu banklardan barajı seyredebiliyorsunuz. Su zaten dün söylediğimiz gibi çok temiz. Şimdi tatlımızı yiyerek biraz burada gölgede dinleneceğiz. Evet, Adana'da son kebap durağımız. Kaburgacı Yaşar'a geldik. Buraya iki farklı Adanalı arkadaş tavsiye etti. Ee, bakalım kaburga şiş söyledik şimdi de. Nasıl bir şey gelecek? Ve ne kadar ödeyeceğiz? <gülüyor> Kaburgazı Yaşar Usta'dan az önce kalktık, ee, bir porsiyon kaburga şiş yedik, bir porsiyonda 3 şiş geliyor. Bu 3 şişi ikimiz bölüştük, Ikimizde de doyduk çünkü etlerin porsiyonları büyüktü. Ee, buraya puanımız 10 üzerinden yedi ee, çünkü etlerin çiğnenmesi bir tık zordu ve sosu bize bir tık acı geldi. Ee, servis e, çok iyiydi, yani Adanalılar da orayı çok tercih ediyorlar. Ee, bu bizim kendi damak zevkimize göre puanımız, kimisi çok daha e, iyi bulabilir. Ee, şimdi Adana'dan ayrılmadan önce e, Doğan Kaymaklı Kadayıf'da bir kaymaklı kadayıf yiyeceğiz. Ee, orada görüşürüz. Daha sonra da İzmir'e dönüş yolculuğu. Nasıl buldun kadayıfı? Güzel ama bir, bir tık yapay şeker tadı alıyorum. Evet. Kaymaklı olması bunu bastırmış. Kaymak da çok lezzetli bence. Hı hı. Ama yedi falan yani. Maksimum sekiz değil yani. Biraz şekerli geldi bana da. Bugün yediğimiz künefe daha iyiydi sanki. Daha hafif gibiydi. Hı hı. Bu biraz daha ağır. De. Da fena değil denenebilir. Şimdi Adana Havalimanı'na geldik. İki gündür buradaydık. Yedik, içtik, beğendik. Şimdi de dönüyoruz. Ee, bize verdiği tavsiyeler için canım kardeşim Süleyman'a çok teşekkür ediyorum buradan. Videoyu buraya kadar izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, var mı eklemek istediğin bir şey? Biz Adana'yı çok beğendik. Zaten e, kebap yemeye gelmiştik buraya. E, i̇ki gün boyunca da bol bol yedik kebap, yedik, ciğer yedik, tatlı yedik, çok güzel şeyler yedik. Bizim için hafta sonu kaçamağı gibi oldu. Çok hoşumuza gitti. Ben daha önce Adana'ya hiç gelmemiştim. Hem Seyhan'ı çok beğendim hem adanın içerisini çok beğendim. Güzel bir hafta sonu oldu bence bizim için. Şimdi İzmir'e dönüyoruz. Görüşmek üzere. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.